Beyler bayanlar selamlar bugün yeni bir konu değil aslında bir bilgilendirme mesajıyla karşınızdayım ne mi bu geri döndüm ve neredeydim arkadaşlar hiç intro da girmiyoruz şu anda direkt konuya dalıyorum da neredeydim arkadaşlar youtube bir kere beni yasakladı bir hafta boyunca herhangi bir şey paylaşmamı engelledi neden mi bir tane de artık kim bilmiyorum benim videolarımın hepsini bir kere bir spam bildirimi geçmiş arkadaşlar daha sonrasında da youtube bu videoların arasından Çekiliş linki olanları spam olarak algılamış. İlk önce 7 Mayıs'ta ben bunu yaşamıştım. Hatta 7 Mayıs'taki videom direkt Stephen çekilişi ile ilgiliydi. Ve bir tane de garanti token kazandıran Heroes of Arkan çekilişiydi. İkisi de projeleri kendi çekilişleri ile ilgili olmasına rağmen YouTube dedi ki hayır bu spam kardeşim sen bunu yapamazsın diye. Bir kere bana bir uyarı verdi. Ben buna tabii ki itiraz ettim. Fakat itirazımın incelenmesi hala devam ediyorken gel gelelim arkadaşlar. 20 Mayıs tarihinde yani bir hafta öncesinde tekrardan ikinci bir video için çok eski bir tarihli video için bu sefer spam olarak bana ceza verdi. Hangi oyun mu? Cat Island. Cat Island'dan zaten battık lanet olsun o proje. Yine burada da çekilişle ilgili bir link vardı ve bu link de arkadaşlar hemen şu aşağıda zaten GiveLab linkiydi. spam olarak algıladığı için bir hafta boyunca video paylaşmamı engelledim. Ve buna da aynı şekilde itirazda bulunduk dan 10 saniye sonra kardeşim bana yani senin itirazından deyip direkt itirazımı reddetti. E ne olacak arkadaşlar? Biz eskisi gibi tabii ki de proje incelemeye devam edeceğiz ama çekilişleri tabii ki burada duyurmayacağım artık. Art niyetli insanların eline koz vermeden Discord üzerinden kendi bu Discord'umuz üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz arkadaşlar. O yüzden çekilişleri kaçırmak istemiyorsanız bundan sonra kesin kesin kesin Discord'a gelin. YouTube'da bundan sonra hiçbir şekilde paylaşmayacağım. Onun bilgisini vereyim ve bir sonraki videomuzda neyle ilgili olacak arkadaşlar? Aslında birkaç konuyla ilgili. Hepiniz zaten Niftelik'i biliyorsunuz. Nitelikteki kazancı çekme videosunu paylaşacaktım. Ama bu süreçten dolayı ertelendi. ile ilgili yine bir tane kazanç var. İki tane de yeni projemiz var arkadaşlar. Şimdi sırasıyla açıyı kapatmak için arka arkaya bu videoları çekiyorum. Arka arkaya hiçbir gün atlamadan. Bundan sonra videoları sizlerle paylaşıyor olacağım. Böyle kısa bir bilgilendirme videosunda paylaştığıma göre arkadaşlar bir sonraki projede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.